Hey sen! Zamanının çoğunu BTT ile geçiriyorsun. Yani bilgisayar, telefon, tablet. Ve bu çok zararlı. Tabii ki de buna engel olamam. Fakat bu zararı az da olsa yarara dönüştürmenin sırrını söyleyebilirim. Nasıl mı? Hüseyin Yanık kanalına abone olup bildirimleri açarsan uzay, bilim, tarih, hayvanlar, teknoloji, günlük izlenimlerim ve anlık karşıma çıkan ilginç olaylar hakkında ve konular hakkında bilgilere sahip olabilirsin. Aynı zamanda sizleri sıkmamak için elimden geldiği kadar eğlendirici bir şekilde bu konuları anlatacağım ve videolar yayınlayacağım. Şu anlık amatörüz çünkü yeni açıldık ama sizin desteklerinizde büyük kitlelere ulaşabiliriz ve kendimizi her geçen gün geliştirebiliriz. Haydi sen de kanalımıza abone ol ve ailemize katıl. Hüseyin Yanık Hepinize şimdiden teşekkür ederim.